Herkese selamlar. Ben astrolog Arif Aydın. Mart ayı burç yorumlarıyla karşınızdayız. Evet değerli arkadaşlar. Aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bugün size Mart ayıyla alakalı genel gökyüzü hareketleriyle ilgili bilgiler aktarıyor olacağım. Mart ayı bizim için çok önemli bir zaman dilimi. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok ciddi anlamda aşırı derecede gökyüzü hareketliğinin olduğu bir döneme giriyoruz. Bundan dolayı, bundan dolayı da değerli arkadaşlar gökyüzündeki bu durumlarla alakalı size genel anlamda bilgiler verdikten sonra ve aynı zamanda da e, burçlarla ilgili de tabii ki daha detaylı bilgiler aktarıyor olacağım. E, şu anda e, baktığımızda arkadaşlar 2023 Mart ayında gerçekten hani e, şu depremler olsun işte bazı merhamet duygularının harekete geçmesiyle ilgili olsun ciddi hareketlilikler var. Şimdi Mart ayında özellikle arkadaşlar 21 Mart'a kadar güneş 19 Mart'a kadar ise Merkür Balık burcunda olacak. Dolayısıyla da duygusallık, dayanışma, yardımlaşma, merhamet, şefkat, hassasiyet ve bu ay bu konularla alakalı bir zirve durum var. Bildiğiniz gibi bir çekim yasası diye bir kavram vardır. Yani sizin hayatınıza duygusallık, dayanışma, yardımlaşma, merhamet ve şefkat duyguları giriyorsa demek ki bunları sizde tetikleyebilecek bazı olgular hayatınızda oluşacak demektir. Bir insanın merhamet duygularının açılması için en sevgi dolu alanından bazen darbe alması gerekebilir. Daha önceki burç yorumlarında Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle alakalı gündemlerden sizlere bahsederken şöyle bir ifade kullanmıştım. Satürn balık burcuna geçtiğinde ciddi anlamda kurban, kurbanlık psikolojisi, Kan dökülmesi gibi bazı durumlar meydana gelebilir demiştim. İşte bu bu tarz durumlar olabilir anlamında potansiyel anlamında söylüyoruz ve aynı zamanda da satürn bir burç değiştirirken o burcu değiştirmeye iki ay kala arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Bir fragman izlersiniz yani o önümüzdeki üç yıl içerisinde olabilecek durumların bir fragmanı satürn burç değiştirmesine iki ay kala yaşanır. Ülkemizde de ne oldu? Maalesef çok acı bir deprem meydana geldi ve gerçekten çok canlar gitti. Onlara rahmetle anıyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yani bunlar her yerde olabilirdi, bizim de başımıza gelebilirdi. Ve gerçekten hani depremle alakalı da tahminler astrolojik anlamda yapıldığını iddia eden de var, yaptığını söyleyen de var. Ben de bazen bakıyorum bu depremle alakalı konulara. Ancak şunu söyleyeyim, yani evet burada bütün insanları galyana getirip de şurada önlem alın, burada önlem alın diyecek bir veri elde yok. Ama bu bugün için yok, yarın için bu değişiklik gösterebilir. Ya da bu depremi çok iyi bildiğini iddia edenler kombinasyonları söylerler. Biz de bakarız. Evet bunlar olabilir deriz. Ama şu anda bunların hani %100 doğruluğunu iddia etmek çok doğru değil. Evet bunun bugün için bilinmiyor olması ileride bilinmeyecek anlamına da gelmez. Bakarsınız gün gelir onları da keşfeder ve sizlerle paylaşıyor oluruz. Değerli arkadaşlar işte çekim yasasından bahsettik size. İşte dayanışma, yardımlaşma, merhamet ve şefkat duygularında hassasiyet meydana gelecek. Bunun da anlamı en derin yerlerimizden merhamet kapılarımızın açılması için bu durumları yaşama ihtimalimiz olabilir. Ve dolayısıyla bunlar bu ay artık iyice zirve noktasına ulaşıyor. Zihnimiz ve iletişim şeklimiz aynı şekilde çok ruhsal ve dinsel ve içsel konulara odaklı olacak. Empati kurmayı iliklerimize kadar hissettiğimiz bir sürece giriyoruz. Empati kurmak arkadaşlar, kendinizi karşınızdaki insanın yerine koymaktır. Kendinizi karşınızdaki insanın yerine koyduğunuzda onun acılarını, onun üzüntülerine ortak olursunuz. Ve burada kendimizi karşımızdaki insanların yerine koymayı genellikle tercih etmeyiz. Genellikle iğneyi kendimize çuvaldırıp başkasına batır diye bir atasözü vardır. Bazen kafamızı kuma gömeriz ve kimsenin acısıyla iletişim kurmamayı tercih edebiliriz. Ancak önümüzdeki dönemde arkadaşlar bu konuda maalesef ne kadar kulaklarımızı tıkasak da ne kadar kafamızı biraz kuma gömsek de bu süreçlerle ilgili durumlar maalesef yaşandı ve yaşanıyor. Venüs 17 Mart'a kadar arkadaşlar burcunda ilerlemeye devam ediyor. Özellikle 2-12 Mart arasında Jüpiter ve Chiron ile yapacağı kavuşumun olumlu etkilerini yansıtıyor olacak. Bir taraftan oldukça zorlu bir süreci temsil eden açılar varken aynı anda şifa enerjisinin de ayın ilk haftasında aktif olduğu gibi bize gösteriyor olacak arkadaşlar. 17 Mart'ta Venüs boğa burcuna geçiş yapıyor ve bununla birlikte bir problem var ki Plüto'ya kare açı yapıyor. Burada özellikle arkadaşlar Venüs'ün boğa burcuna geçmesi oldukça iyi bir konum iken Plüto ile kare açı yapması da aşk ilişkilerinde, aşk cinayetleri ya da aşkla alakalı konularda kıskançlık krizleri sonucunda insanların birbirlerini öldürmesi, yaralaması gibi bazı durumlar bazı kişiler için gündeme gelebilir. Bu konuya bazılarımızın dikkat etmesi gerekir. Özellikle 14-21 Mart tarihleri arasında bu açının sert etkilerini hissedebilirsiniz. Bu konuda hassasiyeti olanlar buna dikkat etse iyi olurlar. Bu dönemde özellikle arkadaşlar kadınlarla ilgili manipülatif durumlar çok söz konusu olacak. Ve maalesef şunu söylemekte yarar var. insanların gazına gelmeyin. Olayın ardını arkasını araştırın. Sadece bir kişinin dediğini dinlemeyin. Ya da sadece bir kadının anlattığını dinlemeyin. Gidin karşı tarafı da dinleyin. O ne diyor bu konuda? Ondan sonra karar verin. Yoksa burada özellikle kadınlar ya da ilişkiler ya da işte buna benzer. Yani şimdi kadınlar derken herkes aynı kefiye koymuyor. Sakın öyle algılanmasın. Burada arkadaşlar özellikle aşk ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken ve gaza gelinmemesi gereken durumlar söz konusu. Çünkü şiddet konularında özellikle buradaki gaza getirmeler, işte hırçınlaştırmalar ya da işte e, ne bileyim işte bir kız arkadaşınızla ayrılmışsınızdır. Kız arkadaşınız ne yapar? İşte sizden intikam almak için başka bir erkek arkadaşını üzerinize salabilir. İşte ya da başka tanıdıklarına sizi kötüleyebilir. Yalan dolan hakkınızda iftiralar atabilir. Aynı şekilde bu bir kadının başına da gelebilir. Başka bir kadın tarafından da bu tarz tezgahlamalar olabilir. İşte buradaki bu Venüsle Plüto Pluto açısı, da, açısı kişisel haritalarınızdaki hayat alanlarınızda nerelere denk geliyor bu alanlar dikkat edilmeli yine sevgi ilişkiler estetik güzellik para ve maddi konular açısından da dikkat edilmesi gereken bir hafta ve işinizde estetik operasyonlar yaptıracak olan varsa bu kare açıya denk gelmesi iyi olur diye bunu söylemek mümkün olabilir değerli arkadaşlar bu tarihlerde riskli adımlar atmamaya dikkat edin İşte kan gövdeyi götürecek tarzda gazlardan uzak durmalısınız Hocam olumsuz konuşuyorsun. Yani burada ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Neyse o yani. Şimdi ben size ne diyeyim? Kıskançlık krizi olmayacak. Kelebekler, çiçekler, böcekler bir şekilde gidecek. Polilandacılık oynayacaksınız. Beyaz atla prensinize kavuşacaksınız mı diyeyim. Öyle değil. Yani buradaki açı öyle değil. Öyle açılarda var. Onları zaten söylüyoruz. Ama buradaki alana dikkat etmeniz gerekiyor. 7 Mart'ta Satürn burç değiştiriyor arkadaşlar. 2,5 yıllık bir burç seyahatine giriş yapıyor. Şimdi bu ileri hareketi geri hareketi ortalama 3 yıla kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Satürn'ün burç değiştirmesi. Az önce de anlattım. Son 2 aydır zaten fragmanı izliyoruz. Burç değiştirmesi Satürn'ün yani ciddi bir iştir. Ve aynı zamanda biliyorsunuz benim e, videolarım içerisinde Satürn Satürn'ün transitleriyle alakalı videolarım var. E, hangi burcu nasıl etkiliyor? Ha, işte Satürn'ün evlerdeki etkilerini ben size anlattım. Merak eden o videoları İzlesin kendi kişisel doğum haritasına dikkat etmesi gereken konulara çok dikkat etsin özellikle Mars'ı balıkta olanlar ve orada Satürn transiti esnasında o Mars'ta kavuşacak olanlar bunlar arkadaşlar dikkat etmesi ve yapması gereken işlemler var haberiniz olsun ben size söyleyeyim neyse devam edelim arkadaşlar yapılması gereken işlemler bizim sadece danışmanlıklarımızda anlatıyoruz bunları Danışmanlık almak isterseniz 0 543 20 90 444 nolu whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ya da bu videonun sonunda telefon numaramız zaten olacaktır. Evet devam edelim. 3 yıllık dedik buraya giriş yapıyor. Aynı gün yani giriş yaptığı gün arkadaşlar Satürn'ün balığa giriş yaptığı gün Mart'ta Başak Burcu'nun girişi. Mart'ta Başak burcunun 16. derecesi Mart'ta Başak burcunun 16. derecesine bir e, dolunay mevcut arkadaşlar. Bu dolunay genel anlamda da arkadaşlar sert olsa da burç bazında bazı burçları etkileyecek. Hangi burçlar onlar? Yükselen Oğlak, Boğa, Yengeç, Akrep için olumlu etkileri var. Çünkü bu burçlarda bazılarında artık vazgeçme noktasına, artık bırakma noktasında ya da durumu kabullenme noktasında bazı etkiler var. Bunları bunlar zaten inatlaştıkça zaten e, enerjiler negatife iniyordu. Bunlarla alakalı olumlu noktalar var. Diğer taraftan ikizler, yay, başak, balık için arkadaşlar zorlayıcı etkiler olabilir. Aslan, kova, terazi, koç ise duruma göre değişiklik gösterebilecek burçlardan bazıları. Satürn balık transitleri arkadaşlar çok önemli transitler. Gerçekten hani yukarıda size anlattım. Satürn'ün balık transitlerinde daha çok kendini feda etme, intihar eğilimleri, kurban psikolojisi, inziva halinde olma ve kendi içine yönelme arzuları e, artış gösterecek. Şimdi kendi içimize yönelmek iyi bir şey değil mi hocam? Şimdi inzivaya çekilirsin ve münzevi olursun. İşte riyazata girersin. Sana lafım yok. Ama öfkenin içe döndürülmesi kişide depresyon yaratır. Öfke Mars ve Ma Mars enerjisidir. Bunun kendini Vücuttan atılması lazımdır arkadaşlar. Vücuttan öfke enerjisi iki şekilde boşalır. Bir parmak uçlarından boşalır arkadaşlar bu şekilde. Bunda nasıl boşalır parmak uçlarının? Yumruğunuzu sıkarsınız. Bir yeri yumruklarsınız, kum torbası yumruklarsınız, birilerini yumruklarsınız ve bu şekilde öfke sizden boşalır. Peki başka nereden boşalır hocam? Dişlerden boşalır. Iıı yapıyor ya böyle köpekler sinirlendiği zaman hırır, hırır yapıyor. İşte o öfkenin sizin dişlerinizden diş etlerinizden boşalmasıdır. Ve ben her zaman söylüyorum. Akrepler, koçlar bunlar kırmızı et yemesi lazım. Hatta kopara kopara yemesi lazım. İşte bu yüzden de hani karataycı mısın hocam diyorlar. Valla Karatay iyidir yani. ben imkanı olan Karatay şeklinde beslensin. Ayrı bir konu ama gerçekten zaten o da burcudur Ve e, şunu söyleyeyim. Bu öfkenin bu şekilde düzenli sistemli olması gerektiği gibi boşalması gerekirken sizden hareket enerjisi ya da zeka şeklinde boşalması gerekirken bu enerji öfke içe döndürüldüğünde arkadaşlar maalesef bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu dönemin Hiçbir zaman unutulmaması gereken konusu sınavı merhamet ve fedakarlıktan iyilikten yardımlaşmaktan geçiyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinizi feda etmeden fedakarlık yapacaksınız. Maraz doğmayan bir iyilik yapacaksınız. Hani iyilikten maraz doğar diye bir laf var ya. Hocam iyilikten iyilik yapıyoruz maraz doğuyor. Önce bakacaksın. Hani karşımdaki kişinin iyiliğe ne kadar ihtiyacı var, tamam mı? Ya da iyilik yapıyorsan ona yaptığın şeyi fark ettireceksin. Yani onu fark ettirmeden lambur gümbür hareket edersen ne olur biliyor musun? Sen benim hayatıma ne karışıyorsun derler adama. Dolayısıyla da burada ciddi anlamda problemler yaşayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar böyle bir durum var. İyilikten yardımlaşmaktan geçecektir dedik. İnsanlığa ve kolektife faydalı olmak, zor durumlardaki insanları elinden tutmak bizim için fazlasıyla önem kazanacaktır. Yine satürn balık inançlarımızı da test edecektir. Bu yüzden inanç noktasında uçlarda yaşamak yerine biraz daha böyle kalbi inançlara yönelsek çok çok daha iyi olacaktır. Yani ne demek hocam kalbi inanç? Yani Abdest, namaz şöyle alınır vesaire şeklinde değil de hakikaten iyilik yapıp da kalbinizin iyilik melekelerini çalıştırmak anlamında bir noktadır. Yunus Emre'dir, Mevlana'dır, Şemsi Tebrizi'dir arkadaşlar. Bu alanlara yönelmeniz sizler için gerçekten çok daha anlamlı olacaktır bu dönemde. Çünkü bu dönem spiritüel enerji dönemi. Spiritüel ne demek? İşte bu şekilde bizde ermiş anlamına geliyor. Ermişler, eski ermişler. Artık yeni de bu çağda eren veren yok biliyorsunuz. Bu iş böyle. Bu yüzden inanç noktasında uçlarda yaşamak söz konusu olabilir. Satürn'ün en zorlandığı burçlardan biri Balık burcudur. Yine bu yıllarda sulardan gelebilecek zorlanmalar önemli. Çünkü Satürn balığa geçtiği zaman suyla alakalı problemler olabilir. Çünkü orada bir kıtlık söz konusu olabilir. Su kıtlığı ya da aşırı yağışlar, ilaçların tedarinde de bazı sorunlar olabilir. Buna da dikkat etmekte yarar var. Zehirlenmeler ve zehirlenmelerden kaynaklı hastalıklar şeklinde vurgular meydana gelebilir. Balık, başak aksı birlikte çalıştığı çalıştığı için e, buna da dikkat etmeli çünkü başağı temsil eden konularda zorlanmalar yaşanacaktır. Örneğin işte sistemler, organizasyon eksiklikleri, buna benzer durumlar hep karşımıza maalesef çıkıyor işte bu deprem olayında olduğu gibi. Örneğin iş ve çalışma alanları, sağlık, sağlık sektörü ve e, hijyenik anlamdaki çalışma ortamları, evcil hayvanlar, hastaneler, hapishaneler, bakım evleri ve buna benzer hizmet sunulan alanlarda da e, Satürn balık döneminde bazı problemler oluşabilir değerli arkadaşlar. 25 Mart'ta Mars'ın Neptün'e ve Güneş'e yaptığı fazlaca kare açı var arkadaşlar. Bu ay özellikle dik başla isyankar, öfkeli karışıklık çıkarmaya yönelik arkadaşlar bazı enerjilere meylettiren durumlar ve olaylardan özellikle uzak kalmamız gerekiyor Satürn'ün balığa geçmesi yani Satürn balığın bizden istediği olay yumuşak huy Birlik beraberlik bilincini bozacak ve özellikle bilginin en üst kaynağı olan Erdemli hareket etmek kavramı çok ön plana çıkacak Çünkü Bilgili cahiller vardır arkadaşlar bilirsiniz. Adam doktor olmuştur ama erdem yok adamda. Hani takva takva gerekir ya insana Takva ne demek? Takvanın Türkçesi erdem demek. Mesela Bakara suresinde takvayla ilgili ayetleri okuduğunuz zaman karşınıza şu çıkacaktır. Ee, onlar emanete hıyanet etmezler. Aldıklarını zamanda verirler. Yani orada takvanın tanımı var. Yani müttaki olan o kişiler ki diye başlar ayet. İşte onlara baktığınız zaman o tanımlar erdemli insana ifade ediyor. Ve bilginin en üst leveli erdemdir. Sokrat'ın savunmasını içinize okuyanlar varsa orada bilgi ve erdem konusu çok ciddi anlamdadır. Erdem konusunda Sokrat e, idam edilecek olmasına rağmen hiçbir zaman erdemli davranıştan vazgeçmediğini e, ifade eder. Okumayanlara tavsiye ederim Sokrat'ın savunmasını. İşte bu yüzden de Birlik beraberlik bilincini bozacak her türlü konuyu ve olayı karşımız, olay e, bu ay karşımıza çıkabilir. Uyanık ve dikkatli olmalı, hemen gaza gelmemeli, önümüze gelen her bilginin doğruluğunu teyit etmeden ani tepkiler vermemeliyiz. Yine bu ay korku frekansımızın artmasına ve yönümüzü kestirme, kestiremediğimiz dağınık enerjilere karşı dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. E, Bunlar çok önemli. İnsan hayatta ya sevgiyle hareket eder ya da korkuyla hareket eder. Korkuları bir kenara atıp daha doğrusu kaygıyla hareket etmek yerine, çünkü başak etkisi var, daha çok sevgiyle hareket etmemiz gereken bir zaman dilimindeyiz. 25 Mart'ta Mars Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Eforumuzun, mücadelemizin daha çok ailevi konulara geçiş yapacağını söyleyebiliriz. Çünkü Mars yengeçte ailesinin savunmacı olacaktır ve Mars yengeçte aileyi savunma uğruna her türlü şeyi yapabilir ama öfkenin içe döndürülmüş halidir. Yine Mars yengeç depresyonu yapar ve aynı şekilde aileyi koruma adına gözünü çok da kırmayacaktır ve bu bağlamda dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. 21 Mart'ta arkadaşlar saat 19.02'de Koç burcunun sıfır derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu biraz kritik bir yeni ay. Çünkü Plüton'un ay düğümlerine olan karesiyle birlikte Mars, Satürn ve Güney Ay düğümü büyük üçgen açı kalıbına dikkat çekiyor. Bu da büyük kadersel bir etki, büyük bir dönüşümün bir habercisi. Büyük kadersel dönüşümlerin ve yepyeni başlangıçların herkes tarafından net olarak görüldüğü bu dönemin başladığını gösteriyor. Çünkü yeni ayın hem burcunun hem de sıfır derecesinde olmasa Arkadaşlar burada tamamen artık yeni bir tohum, yeni bir başlangıç gibi böyle değişik bir anlamı var. Yani bir manada önceki defterleri kapatmak ve yeni bir başlangıç, yeni bir doğum gibi bazı etkileri olması söz konusu olabilir değerli arkadaşlar. Plüto Kova burcuna en son 1780-1790 yıllarında Geçmiş ve Pluton da biliyorsunuz ki Kova burcuna geçiyor. Peki hocam Plüto Kova burcuna geçti de ne oldu? Ne oluyor Plüto Kova burcuna geçince Fransız ihtilali olmuş arkadaşlar. Fransız ihtilali çok önemli bir ihtilal çünkü eski kalıplar yıkılıp yerine artık teknoloji, bilim vesaire gibi konular meydana geliyor ve insanlığın eskiye dair konulara çürmüş bir şekilde kimsenin yüzüne bakmayacağı şekilde kapanıyor. Devrim niteliğinde bir çağ ve inançlarla alakalı yenilenmeler meydana geliyor. Zaten bu Pluto iki ileri bir geri yapacak. Kova kova oğlak diyecek. Orada oğlaktaki son tortuları da temizleyip silip atacak. Bunlara dikkat edilse iyi olur. Mesela oğlak burcunuzun yani haritanızda oğlak burcunda 27 derecede gezegeniniz vardı ise mesela geçmiş dönemde Pluto orada. Yine bir ileri geri hareket yaptı ve bazı kişilerin hayatını kökten değiştirip silip attı yani. Burada Plüto'nun silip atma şekli biraz acımasızca olur. Dolayısıyla da hani bu yenilik getiriyor ama öncekini yani direkt öldürür. Yani önceki şeyi sizi ya da o konuyla alakalı haritanızdaki o alana çürütür yani. O yüzden o alanda çok da ısrar etmemeniz lazım. Özellikle inat ettiğiniz şeyi varsa hayatınızda bir de o alandaysa geçmiş olsun. Boşuna çükürek çekiyorsunuz demektir. Devrim niteliğinde bir çağ başlamıştı zaten Fransız İhtilal döneminde. Ve şimdi de Plüto Kova döngüsü bir daha başlıyor. 23 Mart'ta İstanbul saatiyle 15-13 itibariyle Plüto Kova Burcu'na ilk girişini yapıyor. Tabi bu ilk girişle falan olmuyor arkadaşlar. Orada birazcık kalması da gerekiyor. 2023 yılı içerisinde Oğlak Burcu'na dediğim gibi defalarca geri dönecek. Adeta iki buç arasında mekik dokuyacak olan Pluto, 2024'te ise tamamen kova burcuna yerleşmiş olacak. Türkiye'nin 8. evine düşen bu geçiş bizlere, krizlere dönüşecek ve özgürleşmeyi, toplum bilincini ve ben yerine biz demeyi, aklım, bilimin, teknolojinin önünde saygıyla eğilmeyi er ya da geç öğretmeden bırakmayacaktır. Kültürel anlamda da, az önce bahsettiğim gibi, yozlaşmaları çürütecektir. Bu değişime yıllar içinde direnç gösteren tüm şartları, durumları ve kişileri ise yıkarak, manipüle ederek geçecek ve yok edecektir. Kolektif gezegenlerin aynı ay içerisinde burç değiştirmesi, Mart ayının oldukça farklı ve farkındalıklı olmamız gereken bir zaman dilimi olduğunu apaçık gösteriyor. Çünkü bu kolektif gezegenler bizim irademize sormaz arkadaşlar ve jenerasyonları ilgilendirir, bir nesli ilgilendirir. Yani bir dönemin insanlarını ilgilendirir ve bir dönemin insanlarıyla alakalı böyle çok fazla bir değişim, kitlesel bir değişim olduğunu ifade ediyor. Yani doğrudan bu jenerasyon gezegeni demek arkadaşlar, kitlelerin dönüşümleri anlamına geliyor. Toplumların dönüşümleri anlamına geliyor. Bunlar böyle bir anda değiştiğinde çok büyük problemler olabilir. Bunlar zaman, yani zaten bunların aksları, daha doğrusu görüngeleri, uzun uzundur yani şöyle düşün Kabe'yi tavaf ediyorsun dibinden tavaf ediyorsun bir de ileriden tavaf ediyorsun ilerden tavaf ediyorsun bir tur iki saatte gerçekleşiyor dibinden tavaf ediyorsun bir saatte yirmi tur atıyorsun işte bunun gibi o yörüngeler de değerli arkadaşlar uzaktan geçiyor ha, ve uzaktan geçtiği zaman toplum yavaş yavaş sindire sindire konuyor o şekilde algılıyor ve bu şekilde bir anda burç değiştirmesi de bayağı Ciddi anlamda spekülatif ve belki toplumların kabullenemeyeceği bazı durumlarla karşı karşıya getirebilir ve getireceğini biz tahmin ediyoruz. Özellikle de 2025-26 yılları arasında acayip şeyler olabilir. Evet, Mart ayının oldukça dedik farklı bir durumda ee, bu şekilde bir durumları var arkadaşlar. 7, 14, 15 hatta 16 ve 21 Mart tarihlerinde de biraz zorlayıcı etkiler var. Bunlara dikkat edilebilir. İnanç, umut, sevgi, beraberlik, sakinlik bizlerle olsun değerli arkadaşlar. Herkese mutlu bir ay diliyorum. Bu burç yorumlarını hazırlarken bana destek olan yeğenim Hatice Sabırlı'ya çok teşekkür ediyorum. Astro Mühendis kendisinin sayfasında takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Hatice. Bizi izlediğiniz için arkadaşlar ve kanalımıza abone olduğunuz için Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Danışmanlık, bilgi, rektifiye çalışması ya da astroloji eğitimleriyle alakalı bilgi almak isterseniz astroarif.com'dan ya da 0543 20 90 444 nolu WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Birazdan da zaten ekranda göreceksiniz. Evet değerli arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde ve sonraki bu yorumlarında sonraki astroloji bilgilerinde sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.